Kariyer koçu kendisine kariyer basamaklarında ilerlerken müracaat edilen profesyonel koçluk eğitimleri almış, bu konuda profesyonel hizmet eden kişiye kariyer koçu denir.